Kavucumda sar kaldı. Döktüm seslerinle. Gözlerinde gözlerin kaldı. Koştum geldim yamacına. Sira sira sira gözünden akenden olayım nasıl? Yargın bir ben olayım Gönlüm geldi Açtım gönlüm Pırçın dalgaları ah. Dilim coştu Attım sözlerimi Kimsesiz göl kıyulara ah. Zira, zira, zira Gözünden akan ben olayım ah. Ana yangın bir ben olayım. Yağmur olsam, denize düşsem. Vursam ki yılların var Sevda olursam Gönlüne düşsem Gelir mi sınardım sinah